Selam Lakes ben Roygo. Merhaba Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bugün güzel arkadaşlar. Bir şey plakaları oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bu ikinci videosu arkadaşlar. Eee hadi videoya başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Artık bir 100 aboneden sonra 1000 abone olmak istiyorum. İmkansız gibi bir şey ama yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Eee bu arada artık size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. TA troll ya da TA videoları hiçbir şekilde gelmeyecek. Çünkü Saçma sapan şekilde kırılar. Ee, yani kimseli troll yapmak istemiyorum. Çünkü kimseli kırmak istemiyorum. Yani zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Böyle videolar gelecek. Ya da yorumlarda yazarsınız doğrusu bilmem ne. Öyle videolarda çekebiliriz. Ee, vlog düşünüyorum ama vlog saçım olur dedim. Ee, yani öyle arkadaşlar. Onun bir duyurusunu yapayım. Ne yapıyorsunuz lan orada? <gülüyor> hayır. Hayır aslında iyi mi? İyi mi? Kötü mü şimdi? Ama yukarıdan bir şey gelirse iyi. Bak cam kırılıyor. Hayır ya. Kırma. Kırma. Kırma. Kırma. Dur kırak. Kır. Hoppa. <gülüyor> tamam tamam. Beyler şunu kırmam lazım. Aha, kırıldı mı? Dört timmiş gibi yapacağım, öldüreceğim şerefsi. Aha. Hayır, hayır, benim küs düşmüşsin. Ha ha ha. <gülüyor> Taşıcı bant mı? Onu lan. Ben <gülüyor> gidiyorsa, abi bir şey olmaz aslında da dur kırılır mı kırılır? Hey, şunu öldüreceğim ben ya. Lan gel lan buraya. <gülüyor> Bana, bana, bana, bana ver. Bana ver, bana ver. Ben çok istiyorum. Ben... Ya... Oha! Çok gidiyoruz. Yıplıcazı <gülüyor> travma. Oğlum bu ne demek lan? Üç tabak içine iyileştirici özellikler alacak. Ben, ben, ben, ben, ben. Please. Oğlum ama sürekli onları yapıyorsunuz. Ya vallahi oyunu yapımcısını bıçaklayacağım ama. <gülüyor> Sonra YouTube'dan ban yedi. Aa hocam kırılmamız lazım. Sıkıntı olur. Ha. Fazı kayıyor muyuz? Tamam. E gitmiyormuşuz lan. Ben ben ben ben ben ben. ben. Ya Vallahi yeter. Hep bana kötü şeyler geliyor. Bir tane kılıç geldi. Bir tane düşeceğim kutu geldi. Bak kırmaya çalışıyorsun. Döverim çocuk seni. Aa, oğlum sen salak mısın? Ee, biraz sıkıntılı bu iş. Ben ben. Yes. Oha. Dur şuraya. Haa dur shift lock açık,shift açık. Şuraya. Hah koyasım geldi. Aa o, o ne lan? O, o olmaz, o olmaz. Şok taspsi, o ne lan? Allah se. Lan. Oğlum vuramıyor ki cam da var anasını satayım. Allah. Hayır ya. Ya ulan göz. Ulan göz seni bulacağım oğlum. Ulan seni bulacağım oğlum. Bulacağım dediysen bulacağım. İkinci olmuşuz ha. Arkadaşlar burada yeni Discord sunucusu açtık. Eğer gelmek istiyorsanız açıklama kısmından gelebilirsiniz. Herkes gelebilir arkadaşlar. Ee, açıklama kısmından gelebilirsiniz. Bu ne? Yürüyebiliyoruz ha tam o iyi. Kollar yok. Merhaba merhaba. Şiflo açalım. Bana ver abi bana ver bana ben bana lazım o. Oğlum çok iyi lan bir de şiirin olduk anasını da diyeyim. Ben ben ben ben, ben ben ben ben ben please please. Oğlum. Yaa. Mi mi. Mi mi mi mi mi. Of. Oh, Aa düştü. Dört tabak lav döndürücü alacak. Kötü bir şey mi? Aa o çok göze Hayır, ay iyi ki bana gelmemiş. Ben hiçbir şey gelmesin. Dörp players'ın... O ne demek bilmiyorum. Bir şey buton diyor da... Anlayamadım. Bir plaka hayaletini döndürecek. O ne demek lan? Hayır hayır, hayır ben istemiyorum. Ben şu an iyiyim. Bana niye dumanlar geliyor? Herkesi geliyormuş. Hayır olmaz. Olmaz. Yerçekim. Oo, olmaz olmaz. Bu kesin. Uşacak mıyız şimdi? Yani biraz hiç zıplayamıyoruz hemen hemen. Az zıplıyoruz yani şöyle. İki taban arasında bir köprü. Köprü olsaydı. Oha. <gülüyor> Oha nasıl bir şey? Kenar. Kenara gel. Bir şey. iki player. E bir şey alacaklar da anlayamadım oha iki kere üst üste geldi ama ne bilmiyorum oğlum agave bir şey hisseden kanka bana gel gel gelsin bir şey olmuyor diye. bir şey yaramıyor zaten ama ha yine zaten bana geliyor bunlar bu tarz şeyler görünmez bir oğlum görünmez bir maden alacak hmm. bir plaka iki damızlık büyüyecek bana bana lütfen bana Artık ben çok sıkıştım. Çok sıkıştım. Bana verin. Kanka bana versine. Dört tanesinin bana vermisi yok mu? Vermez de. Bana ver bir tane en azam. Ama oğlum bizim kolumuz yok lan değil mi? Kol yok anasını isteyim. Bir şey kullanamıyoruz o yüzden. Bir sürü yarısı o. Oğlum olmaz o iş olmaz ya. Her, üçüncü... Oğlum zaten üçüncüyüz şu an. Allah. Yani üç kişi kalmış. Allah. Öleceğiz. Allah. Öleceğiz. Allah'ım ya. Yine. Birinci mi olduk? İkinci mi? Aynı saniye. Aynı saniye abi. Aynı saniye. 2-3. Arkadaşlar bu seriyi de beğendiyseniz e, yorumları yazabilirsiniz bu arada. Ama bu nasıl olur yani? Şimdi bu nasıl olur? Yeni başlıyor. Allah'ıma şükür. İlk defa normal geldi. Team bro yazayım. Kanka o ben olmayayım ya. Kollarımı kaybetmek istemiyorum. Dur bakayım adam ne yazı? Aga adam kollarını kaybetti mi? Ha o başkaymış ha. Ben, ben, ben. Haha. ha ya aleyküm. Dördüncü ispek, bana versene. Ha. o sakın abi, bana verme abi. <gülüyor> bana <atla> abi. <gülüyor> Bu Speed Coil, umarım iyi bir şeydi, bana gelir umarım. No, no, no. <gülüyor> bir oyuncu atılabilir, turta, turta ver bana. Aaa her şey geliyor lan. Yok ki 3 saat. Bir şey Bir şey diyor anlamıyorum ya neyse. Yok bana verme abi bunu. Bana verme. Hah aferin. Yok bana verme o ya. Hayaleti bana verecek kesin. O iki tane aldı. Hayır. Hayır. <gülüyor> uh, ne sıkılacak. Haa olmaz. olmaz. Heh tamam. Oğlum, uçmamız lazım değil. biz ayırttayımız. Ben ba ba bana de da versene kanka ya bana ver bana. O üç kere normal döndü tam. Oha kesin bana gelecek belli. İlk defa yani lan. Ama bu ne diyor ben anlamıyorum ki ya. Speak Turkish Turkish speak. Kanka bunu sakın bana verme dur ben nolur olmaz hiç şuraya geçeyim. Allah iyi ki de geçmişim. Ama kasırga olma hayır. Körü mü? A <gülüyor> olmaz, bana olmaz, bana olmaz. Allah senin kahretsin. Düştük mü? Biraz sola gittim ama düşmemişiz. Kanka, gidiyormuşuz ha. Oğlum zor oğlum, nasıl bu nasıl oyun? Kaç oyuncu mermiyle keskin nişancıdır? Bana kanka versene. Çok şanslısın, bana ver. Aa, o sakın olmasın ya. Sıkıntı olun bu iş. Aga be. <gülüyor> aa, aa, aa. Aga be. Aga, o adamın jikalanmam lazım. Bir anda çıkmış, çok korkutuyor beni buradan. Bir anda buradan çıkarsa çok korkuyorum. <gülüyor> bu ne? Hayır hayır hayır hayır, olmaz kapı çalıyor. Dur dur dur dur. Bata, dur bakayım, bu ne? Heee tamam biraz şerifsizlik yapalım. Bunu birisine mi vuruyoruz acaba? Bir sabah kahve. Oh abi şükür be. Sağ ol eyvallah. Kanka bana versene çok şanssızım Allah'ım. Köşelerde dur abi. Meteor Staffing mi? Hoppa. Meteor düşürüyoruz. O zaman bombum şurası Kanka dur ya. Hh. Kanka gitti mi o? Allah görmüyoruz. Domugo diyor ki ha bomba daldık. aldık. bir şey. Oğlum gözlerim bozuldu. Bulanık olduk tabi de dur. Tamam ben her şeyi görüyorum. Tamam daha büyümüyor. Bana bir şeyler ver ya. Ee bir şey değişmedi. O bu nasıl bir şey? Hedjes büyüyecek mi? sen. Çim, çim, çim, çim çıktım. Tamam beyler. <gülüyor> tamam bana da versene. Ben sürekli çimlendik anasını satayım. Abi bit artık biter misin? korkmaya başlıyorum. Bir şeyler geliyor. Bana bir şeyler verme. Ben küçülmeye mi başladım. Hayır. <gülüyor> tamam, şimdi gidecek. Şimdilerde gitmesi lazım. Evet, gitti. Aa, bu ne? <gülüyor> Dur şimdiden bomba atmayacağım. Bu ne ya? Diyor ki Zeper 3. Bunlar ne lan? Beyler, bir saniye. Bir plaka köpek alacak. Bana versene. <gülüyor> köpek köpek. Aa, merhaba. Tont işsene. Lan. <gülüyor> Hayır. sürükleme Olmaz. Olmaz. Teleport. Teleport var mı? Ne, teleport mu bu ne? Birisini kullanacağım. Bir saniye. Haa. gitmem lazım. Allah. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ben nereye gidiyorum? Hayır. Hayır. Öldüm. Ya. Hayır. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yeni Discord suncusu açtık. E, moderatör arıyoruz arkadaşlar. E, sunucumuza katılarak e, moderatör formunu doldurabilirsiniz Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Bay bay